Herkese selamlar. Hollanda'ya 6 ay önce taşınmış biri olarak bu ülkede yaşamanın pozitif tarafları neler benim için onu anlatacağım bu videoda. Başlamadan şunu belirtmekte fayda var. Bu videoyu izleyen herkesin benim söylediğim her şeye %100 katılması mümkün olamaz. Yani benim için pozitif olan bir şey sizin için negatif bir özellik olabilir. E, o yüzden siz şu anda burada 6 aydır yaşayan, Türkiye'den taşınmış Türkiye'den Hollanda'ya gelmiş bir insanın kendi bireysel deneyimlerine dayanarak bu ülkede yaşamaktan neden hoşlandığını dinleyeceksiniz. O yüzden bu video ile yetin Youtube'da bu konuyla alakalı çekilmiş onlarca video var. Belki yüzlerce video bulabilirsiniz. Ee, i̇zleyebildiğinizi izleyin. Çünkü ne kadar çok e, fikir, yorum duyarsanız benim gibi başka insanlardan o kadar iyi oturacak kafanızda. Ve muhtemelen de aynı kültürden geldiğimiz için bu benzer şeyleri yaşayacağız. Şimdi birinci konuya geçelim. Benim için en önemli olan konuya. Bu ülkede çok fazla zamanınız var. Ben bunu çok seviyorum. Buna iş yaşam dengesi de diyebilirsiniz. Ben çok fazla zamanım var demeyi daha çok seviyorum. Çünkü e, Türkiye'de kendi problemimdi bu benim ve burada bunu bu şekilde dillendirmek kendi egomu okşuyor aslında. Ne demek istiyorum? Yani Türkiye'de mesela çalıştığınız zaman akşam eve geliyorsunuz. Muhtemelen mesai yapmış olabiliyorsunuz. Mesai yapmasanız bile gün içinde çok yoğun çalışmış oluyorsunuz. Hadi bunların hiçbir olmasa bile eve geldiğinizde de çalışmaya devam ettiğiniz için, kafanızda hala iş olduğu için kendinizi hiçbir şeye vermek istemiyorsunuz ve Tek hissettiğiniz yorgunluk ve bunun sonucunda da tabi ki canınız hiçbir şey yapmak istemiyor ve o döngüyü sürekli dönüyorsunuz. E, Aynı hafta sonu için de geçerli hafta sonunda kendinizi işten ne kadar kurtarabilirseniz o kadar iyi geçiyor aslında vaktiniz ama Türkiye'de en azından benim için e, çok mümkün olmuyordu bu çünkü ben seri üretim olan bir fabrikada çalışıyordum ve hafta sonu orada çalışan makineleri düşünmek zorundaydım burada işten çıktığınız iş bitiyor e, bu çok güzel bir şey yani sizi kimse aramıyor rahatsız etmiyor diyelim ki sabah e, erken işe gitmeyi seven birisiniz mesela kendi işimden örnek vereyim 7'de başlıyorsanız 3.30'da e, çıkabiliyorsunuz işten 9'a kadar gitme şansınız var. 9'a kadar giderseniz de 5.5'te çıkıyorsunuz. Yani günde 8 saat, yarım saatte yemek molası 8.5 saati doldurmanız yetiyor. 3.30'da işten çıkarsanız eğer ve özellikle yaz aylarındaysanız çünkü Hollanda'da yazın hava çok geç kararıyor. 11'e doğru kararıyor. Aynı günde ikinci günü yaşıyorsunuz. Gerçekten sanki sabah hiç işe gitmemiş gibisiniz. Önünüzde saatler var havanın kararması için ve istediğiniz aktiviteyi seçin. Canınız ne isterse yapın. Çünkü işi düşünmüyorsunuz, rahatsız edilmiyorsunuz ve önünüzde yapabileceğiniz çok fazla seçeneğiniz var. 5.30'da çıksanız da e, işten hadi diyelim sabah gitmeyi sevmiyorsunuz. 9'a gittiniz, 5.30'da çıktınız. Yine işi düşünmediğinizi için kendi hayatınıza daha iyi odaklanıyorsunuz. Kendi istediklerinizi daha fazla yapabiliyorsunuz. Şimdi hep çalıştığımız tarafı anlattım. Bir de bunun çalışmadığımız tarafı var. Şimdi biz Türkiye'de eğer şanslıysak yeni mezun olduysak bir işe başladıysak ya da istifa edip başka bir yerde yeni bir işe başladıysak şanslıysak ilk sene iyi bir firmaysa bize 14 gün yıllık iznimizi veriyor. Şanslı olmayanlardansak ee, i̇lk sene hiç yıllık izin kullanamayabiliyoruz bile Ondan sonraki senelerde de 5 yıl boyunca 14 gün olarak yıllık iznimizi kullanıyoruz Sonra girme oluyor vesaire. Bu şekilde yavaş yavaş artarak gidiyor Hollanda'da benim duyduğum en düşük yıllık izin sayısı 25 gün. Ortalamada 30 gün civarı diyelim. Benim çalıştığım şirkette 40 gün yıllık iznimiz var mesela. 40 gün yani şu demek şöyle de düşünebilirsiniz. Her ay bir hafta ben çalışmayacağım deseniz 8 ayda bitirebiliyorsunuz bu izni. Yani inanılmaz fazla. En güzel tarafı da şu. Bütün bunların yanında bu izinleri 3-4 hafta üst üste kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de neydi en büyük problem mesela benim açımdan? İzin alırken biraz uzun izin alıyorsanız mesela bir haftadan fazlaysa bunu söyleyerek çok zorlaşıyor. Utanıyorsunuz. Sanki ayıp bir şey yapıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Ki bazı insanlar şu an izleyenlerden bunu ne bir haftası birkaç gün istemeye bile çekiniyoruz diye kesin yorumluyorlar şu anda. Gerçekten bu burada yok. İş işte kalıyor. O kadar fazla vaktiniz var ki bir aktivite beğenip kendinizi seçmeniz gerekiyor. Tek derdiniz bu. Hollanda'ya gelecekseniz ve bu dertten muzdaripseniz Türkiye'de inanın bana Hollanda'da bu çözülecek ve bol bol zamanınız olacak. Çok zamanınız var dedik. Şimdi bununla alakalı başka bir konuya geçelim. Bu da ülkedeki seyahat kolaylığı. Şimdi Türkiye'de aslında önümüzde iki büyük engel var. Bunlardan bir tanesi vize problemi. Avrupa'ya gelmek istiyorsanız gerçekten zor. Döküman hazırlamak, vize masrafları vs. İkincisi de aslında maddiyat. Yani Türkiye'de TL kazanıyorsunuz. Artık zaten Euro TL'nin 20 katı. Buraya geleceksiniz, ister istemez çok fazla masraf yapıyorsunuz. Buraya gelince bu ikisi de çözülüyor. Çünkü artık Avrupa'nın çok büyük bir kısmına vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Bu ülkede yaşadığınız için. Ve artık Euro kazanmaya başlıyorsunuz. Bunun yanında seyahat masraflarınız da düşüyor. Mesela Felixbus diye bir firma var. 5 euro'ya buradan Düsseldorf'a buradan Brüksel'e gidebiliyorsunuz. Gittik diye söylüyorum. Yani biz hadi Brüksel'e 5 euro'ya gittik ama Düsseldorf'a 7 euro'ya gittik. Ama 5 euro'ya da bilet bulabiliyorsunuz demek istediğim bu. Diyelim otobüsü sevmiyorsunuz tren var. Hollanda içinde bir ay boyunca hafta sonu sınırsız olarak trenlere binmeniz için cebinizden çıkması gereken... Para 32 euro. Hollanda içinde aylık 32 euro ödeyerek bütün hafta sonları trenleri bedava kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz şehre gidebilirsiniz. İsterseniz 8 günde o bir ayın içinde bulunan 8 günde de hafta sonunda seyahat edin. E, toplamda cebinizden çıkan para 32 euro. Diyelim seyahat tarihleriniz esnek daha uzun bir yere gitmek istiyorsunuz. E, İtalya'ya, Avusturya'ya e, gidiş dönüş 30 liraya uçak biletleri bulabiliyorsunuz. Diyelim hadi hiçbirini istemiyorsunuz. Ben daha esnek olacağım. Daha kıyıda kalmış yerlere seyahat edeceğim derseniz. Araba kiralayabilirsiniz. Bu diğer seçeneklere göre tabii ki biraz daha pahalı ama bir haftalık araba kiraladığınızda günlük ödemeniz gereken miktar 40 Euro. Bu da aslında size verdiği esnekliğe göre çok büyük bir para kesinlikle değil bence. Yani seyahat etmeyi seven bir insansanız Hollanda'ya geldiğinizde kendinizi çok özgür hissedeceksiniz. Hatta diyeceksiniz ki ya çok yoruldum. Bu hafta sonu da bir yere gitmeyelim. Yani gezmemeyi tercih ediyor olacaksınız. Üçüncü konu anlatmak istediğim buradaki park, bahçe, yeşillik yoğunluğu aslında. Bu ülkede işte yaşadığınız evin çevresinde, şehir merkezinin ortasında ya da herhangi bir kıyıda köşede mutlaka böyle yıllık ağaçlarla dolu bir park bulabiliyorsunuz. Parka girdiğinizde zaten oksijeni ciğerlerinize kadar hissediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz işte yanınızdan bir kanal geçiyor. Kanalda insanlar, e, orta yaş diyeceğiniz insanlar artık kano yapıyorlar. Zaten koşan, bisiklet süren insan profilinden daha fazla görebileceğiniz bir insan profili de yok burada. Yani aslında herkes böyle kaliteli aktiviteler yapıyor. Güzel bir ortamda bunu yapıyorlar. Bizim de bu çok hoşumuza gidiyor. Yine mesela yazın işten çıktığınızı düşünün. Hep yazın diyorum. Çünkü burada kışın hava hem erken kararıyor hem de havalar soğuk. O da belki bir sonraki videonun Konusu. Yazın işten çıktığınızda alırsınız yanınıza piknik örtünüzü, akşam yemeğinizi, parka gidip çok güzel bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. En güzel tarafı da insanlar birbiriyle ilgilenmiyor, kimse size bakmıyor. Herkes kendi derdinde, rahat, huzurlu, sakin bir ortamda çok güzel bir vakit geçirebiliyorsunuz. Biz gerçekten bu kadar fazla parka, bahçeye, ağaca yakın olmayı kendimize bir şans olarak görüyoruz. Bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Buraya geldiğimizde biz şunu fark ettik bir de. Türkiye'de biz çok az ağaç görüyormuşuz. Burada o kadar fazla ağaç olduğu için mevsim geçişlerini o kadar iyi hissediyorsunuz ki, yani yazın her yer yemyeşil, sonbaharda sokaklar sarı ağaçların yapraklarından ötürü, kışında bütün ağaçlar şimdi çıralı çıplak. Evet. Çok basit bir şey söylediğim ama gerçekten benim sevdiğim bir şey mesela. Yani bu kadar ağacı görmek ve onlarda bu mevsimleri yaşamak benim hoşuma giden bir şey. İş stresine girmediğiniz bol bol vaktinizin olduğu birçok parkın bahçenin içinde istediğiniz her yere seyahat edebildiğiniz sürece zaten aslında sinir stres seviyenizde düşük oluyor. Güler yüzlü insan sayısı yüksek oluyor. Bu da aslında tam olarak dördüncü konumuz. Biz Hollanda'ya gelmeden önce Hollanda'yı çok bilmiyorduk. Burada yaşayan arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine bu ülkeyi tercih ettik. Ve gelince de iyi yapmışız dedik. E, ama gelirken bile şunu düşünüyorduk. Yani insan profili muhtemelen e, işte diğer Avrupa ülkelerine benzerdir. Daha soğuk e, insanlarla karşılaşacağız diye düşünüyorduk. Özellikle ben Almanya gibi olur diye hissediyordum. E, Almanları da bilenler bilir. Yani genelde daha soğukturlar. Böyle diyaloğa girmezler, gülmezler vesaire çok fazla bireyseldirler. Yani Hollandalılar da bireysel ama çok güler yüzlü insanlar. Sokakta yürürken e, parktaysanız, mahalle de yürüyorsanız. Biriyle karşılaştığınızda mutlaka size başına eğer e, güler yüzüyle selamını verir. E, eğer otobüse biniyorsanız şoför bıkmadan, usanmadan yani 20 kişi de binse o otobüse herkese girene tek tek merhaba, merhaba, merhaba, merhaba der. Yani gerçekten e, bizi şaşırtacak derecede insanlar birbiriyle pozitif iletişim halinde. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Sizin bu ülkeye ısınmanızı da kolaylaştırıyorlar. Bir de bunun yanında bu ülkede İngilizce konuşan nüfus çok fazla. Yani bence hepsi konuşuyor ama Birkaç internet sitesinden baktığıma göre bu ülkedeki insanların %91 İngilizce konuşuyor. Zaten bir ülkeye gittiğinizde yabancılık çekecekseniz bu muhtemelen dil konusundan oluyordur. İnsanlarla anlaşamazsanız problemler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor ve sonradan da sizi aslında sıkmaya başlıyor bu konu. Bu ülkeye geldiğinizde bu geçiş çok rahat Herkes İngilizce konuşuyor ve e, bütün işlerinizi çok daha rahat, çok daha böyle akıcı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Bu ülkede geldiğimizden beri kendimizi yabancı hissetmedik. Bence en büyük nedenlerinden bir tanesi insanların pozitif tutumu ve çok iyi İngilizce konuşabilmeleri. Yani o kadar iyi İngilizce konuşuyorlar ki bu ülkede hayatınız boyunca Hollandaca öğrenmeden net olarak yaşarsınız ve çok küçük sorunlarla karşılaşırsınız. Flamenkçe öğrenmeyin demiyorum. Yani Flamenkçe tabii ki öğrenince daha farklı kapılar açılır. E, sadece söylemek istiyorum istediğim bu insanların ne kadar iyi ve ne kadar yaygın İngilizce konuştukları. Şimdi 5. konumuz bütün bu saydıklarım zaten bu ülkede yaşamak için bence çok yeterli ama bir de bu ülke size diyor ki yabancı bir göçmen olarak bu ülkeye çalışmaya geliyorsanız ve bir de nitelikli bir insansanız üniversite mezunuysanız ya da ben mühendisim mesela size vergi indirimi yapacağız diyor. Bu şu demek mezun olduğunuz okuldan iş buldunuz burada ikiniz de işte aynı pozisyona girdiniz bir Hollandalı ile sizin cebinize o Hollandalı'dan daha fazla para giriyor. Yani bu bu sizin için güzel bir şey ama ben şey diye düşünüyordum işte biz nasıl hani Türkiye'ye dışarıdan gelen insanlara yapılan ekstra destekleri falan bazen eleştirebiliyoruz bu insanlar da öyle düşünebiliyordur diye düşünüyordum ki mutlaka düşünenleri vardır ama mesela iş yerinde bir arkadaşıma sorma fırsatı buldum. Mesela o bana dedi ki ama bizim de nüfusumuz yok istihdamı karşılayabilecek nüfusumuz olmadığı için ben bunu normal buluyorum dedi. Yani yeri geliyor bu ülkede iş arayan insandan daha fazla iş ilanı oluyor. Yani siz düşünün gerisini hükümetin de bulduğu bir çözüm bu gelen insanlara teşvik vermek ki ülkedeki işte o çalışan ihtiyacını karşılamak. E, bu ülkede yaşamaktan en çok hoşlandığımız 5 konuyu anlattım. E, umarım faydası olmuştur. Kafanızda bir şeyler oluşturmuştur. Bir sonraki videoda da negatif taraflarını bu ülkede yaşamaktan bazen neden hoşlanmıyoruz onları anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da gezi vloglarıyla devam edeceğiz. Son 7 ayda olduğu gibi her cumartesi sabah saat 9'da yeni video önümüzdeki haftalarda da kanalda olmaya devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.